Merhabalar, bugünkü dersimizde Scratch'a nasıl üye olacağımızı ve Scratch'ta hazırladığımız bir projeyi nasıl paylaşacağımızı göreceğiz. Şimdi bunun için öncelikle Scratch Meet Edu yazıyoruz. Scratch'ın sayfasına geliyoruz. Buraya geldiğimizde giriş yapmadan önce bir üyelik almamız gerekiyor. Onu da şuradan sıkaçak katıl sekmesinden üyelik alıyoruz. Buraya tıkladığımızda bizi yönlendiriyor. Kullanıcı adı yazmamızı istiyor. Kullanıcı adı olarak herhangi bir isim verebilirsiniz. öyle bilsem tr olarak ben kullanıcı adımı aldım. Şimdi paralımı yazıyorum. Aynı paralımı bir de bu satıra yazıyoruz. Evet böyle oluşturdum. Sonra gidiyorum. İlke seçim diyor buradan. Türkiye'yi bulup Türkiye'yi işaretliyoruz. Sonraki diyoruz. Burada doğum yılımı ve ayını isterseniz herhangi bir doğum tarihi, gerçek doğum tarihimizi vermiyoruz. Herhangi bir doğum tarihi verelim şöyle. Peki benziyelim. Evet, sonraki dedi. Şimdi burada erkek, kadın soruyor. Onu yazdık. Sonraki diyoruz. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Ve hesabımı oluştur yazısına tıklıyoruz. Bakın burada bir yazı çıktı. Şimdi diyor ki hesabınıza gidin ve Scratch'tan gelen neyli onaylayın diyor. Yani bizim buraya tıklayacağız. Girişimiz şu an bakın giriş yapmış durumdayız. Profilimiz burada. Ancak e, benim şimdi buradan bir herhangi bir proje oluşturayım. Projemi paylaşabilmem için öncelikle... Diyelim ki, böyle bir proje yapacağım şimdi. Herhangi bir proje, işte on adım gitsin, 15 derece dönsün. Kontrol bloklarından şöyle, onu da taktire tekrarlasın. Böyle basit bir proje yaptım. Şimdi bu projemi kaydet diyorum, kaydettim. Şuradan projeme bir isim veriyorum. Deneme diyelim. Şimdi bu projeyi ben paylaşmak istersem, Scratch'a geri döndüm şurada, bakın, kendi linkler yazar. Buraya tıkladığımızda projemizi görüyoruz. Ancak bu projeyi göndermek için şöyle tıkladık, ismine tıkladım. Bakın, eğer bu linki gönderirsiniz, projeniz görünmez. Çünkü henüz paylaşmadık. O nedenle. Bizin bu projeyi paylaşabilmemiz için ilk olarak diye olduğumuz mail adresimize giriş yapacağız. Ve bakın Scratch'tan gelen şu maili bir açacağız. Açtığımız bu mailde diyor ki hesabını Activate Onayla. Buraya tıklamamız gerekiyor. Genelde bunu yapmayı unutuyoruz. O nedenle de paylaşımda bulunmuyoruz. Projelerimizi paylaşamayız. Evet şu an hesabım aktif hale geldi. Şimdi Projeme giderim. Kendimi diler dedim. Proje sayfama geldim bakın. Bakın paylaşılmayan bir proje var diyor. yapıyorum tekrar üstüne tıkladım bakın şimdi artık paylaş göründü. oysa şurada herhangi bir paylaşım için bizim yoktu ama hesabı aktive ettikten sonra şuna tıkladıktan sonra gelen mail adresine gelen yazıyı şu mavi butona tıkladıktan sonra bakın Tekrar açtığında projenin üstünde paylaş dediğim zaman artık projem görünür olacak. Tekrar tıklayın. Evet bakın şu anda projemiz paylaşıldı. Paylaştıktan sonra alt kısımda linki kopyala diyor. Şu linke tıklıyoruz ve şuradaki linki paylaşıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.